...geldiği gibi soruyoruz. Diyor ki, ablam bipolar bozukluk hastası. Aynı ortamda bulunduğumuzdan yıllarca bunun kötü bir insan olduğunu düşündüm. Ablasının kötü bir insan olduğunu düşünmüş. Diğer aile bireyleri nasıl davranmalı? Hep sabır mı etmeli? Yani anlaşılan ablasına biraz hastalığı üzerinden de kızgınlığı var. Hani hep biz sabır mı edeceğiz? O çeşit çeşit şekillerde bize davranıyor. Ne yapmalıyız diye soruyor bu sevgili izleyicimiz. Ee, teşekkür ediyorum bu soru için. Evet bipolar bozukluk e, ciddi bir psikiyatrik hastalıktır. Bununla ilgili bir kitapçığımız da var bizim. E, broşürümüz daha doğrusu. E, yine web sitemize bakarsanız e, dr. Haluk drhaluksavas.com.tr adresine bakarsanız orada hastalıklar bölümünde ee, bipolar bozukluklar hakkında bu e, broşürün de içindeki bilgilere ulaşmanız mümkün. Orada e, epeyce soru var. Onlarca soru var. Yani galiba e, 20-30 civarında soru, soru cevaplamışız. E, o sorulardan yola çıkarak e, Bipolar bozukluğun da e, ne olduğu konusunda daha net bir fikre varmanız mümkün. Ama Bipolar bozukluk basitçe tarif edersek. Bir, e, depresif dönemler. E, i̇ki, ...manik ya da hipi, hipomanik dönemlerden oluşan bir hastalıktır. Ama tek başına hipomanik ya da depresyonla da seyretse biz ona yine bipolar bozukluk diyoruz. Depresyonu hemen herkes artık biliyor, dinliyor. Yani televizyonlardan, gazetelerden, internet sitelerinden yaygın olarak herkes haberdar ama... ...yine de kabaca söyleyelim, yani moral bozukluğu, keyifsizlik, hayattan zevk almamak... ...karamsarlık, ümitsizlik, yorgunluk, bitkinlik, enerjisizlik, gelecekle ilgili olumsuz düşünceler intihar düşünceleri veya ölüm düşünceleri gibi düşüncelerin olduğu bir tablo, kilo kaybı veya aşırı kilo artışı, uykusuzluk veya aşırı uykuda tabloya eşlik edebilir. Ve intihar fikirleri de %60-70 oranında bu hastalıkta gözüküyor. Depresyon böyle. Bir de money var, bunun tam zıttı. Aşırı konuşkanlık, çok para harcama, öfkeli olma ya da neşeli olma hali... Ee, az uyudu halde kendini enerjik hissetme, kendini önemli hissetme, mesela Mehdi olduğunu düşünme, kurtarıcı bir kişi olduğunu düşünme, Napolyon olduğunu düşünme vesaire, önemli bir askeri figür, siyasi figür, akademik figür, sanatsal figür olduğunu düşünüp e, büyüklenme hallerinde içeren bir tablo. E, bu depresif ve manik haller hayatın içerisinde dalgalanarak seredebilir. E, özellikle manik dönem, Hipomanik dönem, öfkeyle vesaire seyrettiğinde e, veya karma da olabilir. Aynı anda depresif ve öfkeyle ilgili veya yani ile ilgili belirtiler aynı gün içerisinde de seyredebilir. Zan gerçekten çok çekilmez olabilir kişi. E, her şeyi aşırı ciddiye alabilir, tartışabilir, çatışabilir, şiddete müracaat edebilir. Dolayısıyla insanlar yıllar, burada da anlatıldığı gibi yıllarca kötü bir insan olduğunu düşündüm diyor ablasının. Ve diğer aile bireyleri onlara nasıl davranmalı Sabır mı etmeli diyor. E, elbette sabır etmeli o ayrı bir husus. Ama sabır etmenin haricinde en temel şey bu hastaların düzgün tedaviye ulaşmasını sağlamak lazım. Yani ciddi tedavileri her gün alması gerekenler varsa onları alması değilse şimdi 3 aya kadar uzayan enjeksiyon tedavileri var. Mesela bir enjeksiyon yapıyorsunuz hasta 3 ay kadar herhangi bir ilaca ihtiyaç duymadan... ...yolunda gidebiliyor. şizofreni için üretildi ama yakın zamanda bipolar bozuklukta da işe yarayacağını öngörebiliriz. Yine eskiden 15 günde bir, haftada bir, ayda bir yapılan enjeksiyonları vardı. Yine var. Bunlar da önemli bir tedavi seçeneğidir. Bunları da göz önünde bulundurmak gerekir. Yine çok sayıda işe yarayan ilaçlarımız var. Mesela lityum bunlardan birisidir. Bugün ilginç bir olguyla karşılaştım. 2012 yılında gördüğümüz bir hasta lityum kullanıyormuş... Birkaç ilaçla müdahale etmişiz, en baştaki ataklarına, bir bipolar hasta. Ee, en başta 3-5 ayrı ilaç kullanmak zorunda kalmışız. 2013 yılında ise ikinci görüşme, birincisi 2012'de gerçekleşmiş, ikincisi 2013'te. Sonrasında hasta sadece lityumla tedaviye devam eder hale gelmiş. Yani iyi ve düzgün, rahat, sakin giderken 7 yıl müddetle iyi gitmiş. Anladığım kadarıyla o iki görüşmeden sonra ben benimle görüşmesi yok. Başka bir şehirde yaşıyor. Son 3 yıldır anlaşıldığı kadarıyla doktora bile gitmiyor. İlaçlarını düzgün kullanıyormuş. Ve atak da geçirmiyormuş. Ee, birkaç, e, bir ay kadar önce, pardon, 2 e, aya yakın bir süre önce kanser olduğu anlaşılmış. Kanser olduğu anlaşılınca işte doktora intikal etmiş bundan yaklaşık bir ay kadar önce. Bir, e, bir ay, bir hafta kadar önce. E, kanser tedavisini yapacak doktorlar kendisine Psikiyatik psikiyatrik ilacı kullandığını görüp bir psikiyatriste yönlendirmişler. Bu ilacın onkolojide kullanılacak ilaçla etkileşme riski nedeniyle psikiyatristten fikir almak istemişler. Psikiyatrist de yazılı olarak konsültasyon notunda 7 yıldır iyi olduğunu, son 3 yıldır da hiçbir atak geçirmediğini, ilacı da kesebileceğini belirterek yollamış ve hasta maalesef bir hafta içerisinde yeniden ciddi mani atağına girmiş. Daha önce bir kez mani, bir kez hipomani, üç kez de depresyon geçirmiş bir hastaydı bize geldiğinde. Ve o yıllardan bu yana da ciddi atak geçirdiğine ilişkin veri yok benim bildiğim. Doktor bey kendi konsultasyon notlarında ben de gördüm. Fotoğrafı atılmıştı bana. Son 3 yıldır herhangi bir atak geçirmediğini belirtmiş. Ve ilacın rahatlıkla kesilebileceğini yazmış. Bu tabii gerçek dışı ya daha doğrusu tıbbi bilgiye aykırı bir şey yaklaşım. Bipolar bozukluk hastalarının ömür boyu ilaç kullanması gerekebilir. Hele bu şiddette 5 atak geçirmiş bir hastanın ee, böyle ilacının da üstelik alel usul öyle patlatmak tabir olursa kesilmesi hiç doğru değildir. Bir protokole bağlanması gerektir. Evet, alacağı kanser ilacıyla almakta olduğu ilaç arasında bir etkileşim riski var. Orta şiddette bir risk var. O zaman oturup bunu onkoloqla ayrıntılı konuşup iyi bir Tedavi seyri düzenlenebilirdi veya alternatif ilaçlarla bu kesilme süreci planlanabilirdi. Burada biraz zar atmış meslektaşımız maalesef ve hasta bir hafta sonra, ilaç kesildikten bir hafta sonra maniaya girmiş. Çok hareketli olmuş, her şey karma karışık. Şimdi kanser tedavisi de iyi gitmeyecek. Yani bu durumda iyi gitmeme riski var daha doğrusu. Dolayısıyla bipolar hastaların ömür boyu ilaç kullanması gerekir en riskli durumlarda bile en iyi çözüm neyse onu iyice temin etmek gerekir. Yani bu hastada olduğu gibi bir kemoterapi alacaksa da o kemoterapiyle az en az etkileşen bir psikiyatrik ilaçla tedavisine devam etmesi planlanabilir. Aile plan e fertlerine düşense bu hastalara karşı gerçekten sabırlı olmak ve en doğru tedavilerin kullanımla devam etmelerini sağlamak. Bu elbette zor bir şey ama imkansız değil. Bipolar hastalardan hayatlarını çok iyi düzenleyen, işlerine, güçlerine devam eden büyük iş adamları, büyük akademisyenler, büyük siyasetçiler tarih boyunca olmuştur. Şimdi de var. Dolayısıyla lütfen hastalarımızın tedavisinde hem sabırlı davranalım, hem de ilaçlarını aksatmamalarını sağlayalım. Başka soru.